Merhabalar bu videoda 24-30 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta hangi gökyüzü etkileşimleri var ve akabinde burçları neler bekliyor? Bunları paylaşmaya çalışacağım. Önemli bir haftaya giriyoruz. Tutulma haftasına giriş yapıyoruz. Artık önümüzdeki 3 hafta boyunca tutulma gündemleriyle meşgul olacağız arkadaşlar. Zaten tutulmaya dair ayrıca bir video paylaştım. İzlemeyenler mutlaka öncelikle onu izlesinler. Bu hafta. Ve önümüzdeki haftalarda artık tutulmanın etkilerini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirler. Videoyu beğenip yorum yapabilirler. Böylelikle alma verme dengesini akışa sağlamış oluruz. Yine aşağıdan telegram grubumuza katılabilir ve beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Evet haftaya başlangıcımız Nasıl oluyor arkadaşlar 23 Ekim günü özellikle haftanın son günü Satürn retrosu bitiyor Venüs akrep burcuna geçiyor Güneş akrep burcuna geçiyor ve bizler Bu enerjiyle yani taze akrep Enerjileriyle beraber Haftayı başlatıyoruz artık yavaş yavaş Terazi burcu enerjilerinden uzaklaşıp Biraz daha akrep temasına Dönüşüm temasına doğru evriliyor süreçlerimiz Haftanın ilk günü Ay terazi burcunda haftaya başlarken 25 Ekim tarihinde de ayın akrep burcu geçişiyle beraber artık tutulma döngüsünü açıyoruz. 25 Ekim saat 10 civarında ay akrep burcuna geçiyor. Dolayısıyla bu süreçte özellikle pazartesi günü belki biraz daha geçmiş haftanın gündemlerini tamamlamak veya yeni haftaya hazırlık yapmak gibi gündemlerle uğraşabiliriz. Zira salı günü oldukça yoğun bir şekilde tutulma enerjilerine girmeye başlayacağız. 13-46 sularında Akrep Burcu'nun 1 ve 2 derece hattında meydana gelecek olan bir güneş tutulmamız var. Burada özellikle bu tutulmaya baktığımız zaman Venüsyen bir tutulma olduğunu görüyoruz. Güney ay düğümüyle kavuşumda olduğunu görüyoruz bu tutulmanın. Burada demek ki biraz karmik ilişkiler karmik borçlar gündemde bu süreçte yaşamış olduğumuz yeni başlangıçlar bir şekilde karmamızla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Yani ya geçmişten gelen birisi olabilir. Ya karma ile alakalı karşımıza çıkmış bir kişi olabilir. E, bir durum veya bir olay olabilir. Mali konularda biraz dalgalı bir süreçteyiz. Venüs akrep burcunda biliyorsunuz zararlı konumda. Dolayısıyla Venüs yani konularda biraz takıntılı ve saplantılı olacağımız bir süreç. Yani e, istiyorum alacağım. E, ona ulaşabilecek miyim? Ulaşamayacak mıyım? Yani bu tarz biraz... E, e, toksik duygularla hareket edeceğimiz bir tutulma. Bir taraftan da tabi e, başlangıç derecelerinde olduğu için bir şeyleri başlatıyoruz. Evet ama güney ay düğümü yönünde bir şeyleri de bırakmamız gerekiyor. Bazı enerjilerden de kurtulmamız gerekiyor. Yani bu yeni başlangıcı adım atarken eski alışkanlıklarımızla eski varlığımızla devam edeceksek şayet e, bir başka tutulmada bu enerjiyi ekarte edebiliriz. Çünkü yoğun bir karma enerjisi var. Bu Olayın, bu kişinin, bu durumun ve konumun her neyse bize öğretmesi gerekenler var gibi gözüküyor ve kadersel olarak karşımıza çıkan temalar ön planda. Dediğim gibi tutulmaya dair kapsamlı bir video paylaştım. O videoyu dinleyebilirsiniz tutulmaya dair genel bir kanı sahibi olmak isteyenler. Haftanın diğer gündemleriyle ben devam etmek istiyorum. Ee, burada e, 27 Ekim tarihinde yine önemli bir etkileşim var. Yine bunun bir videosunu çektim. Çünkü önemli görüyorum. Özellikle e, Jüpiter'in... Koç burcu geçici tam anlamıyla gerçekleşmeden Jüpiter'in tekrar balık burcuna gerilemesi önümüzdeki birkaç ay boyunca bize bahar aylarını hatırlatacak bir temayı vurguluyor. O videoda tek tek tarihlerden de bahsettim. Burada özellikle Jüpiter'in balık burcu gerilemesiyle beraber 2022'nin başlangıcından itibaren ne gibi şanslar, ne gibi ilhamlar, ne gibi sezgisel mesajlar aldık? Bunlara odaklanmamız gereken bir sürece hatırlatacak bizlere. tabii hemen bu hafta etkisini hissedemeyebiliriz. Jüpiter gibi gezegenlerin geçişlerinin. Yine 27 Ekim tarihinde Merkür ve Mars arasında çok güzel bir görünüm var. Merkür 25 derece terazi burcunda. Mars da 25 derece ikizler burcunda. Özellikle yeni ortaklıklar, yeni ilişkiler, hızlı başlangıçlar, seyahatler, eğitimler, Organizasyonlar, taahhütler, sözleşmeler, yeni davalar, çözüme kavuşması gereken yeni mevzularla alakalı gündemler açısından şanslı bir süreç. Biraz hızlı ve pratik davranmamız gereken bir süreç. Alternatif temalarla da ilgilenebiliriz. Yani birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmemiz de bu süreç itibariyle gündemde olabilir. 27 Ekim günü artık Ay Akrep Burcu'ndaki transitini tamamlıyor. Saat 14 sularında Ay Yay Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Ayın Yay Burcu geçişiyle beraber biraz daha o üzerimizdeki kasveti ve ağırlığı atmaya başlayacağız. Ay Yay Burcu'nda daha macera, perest, daha neşeli, olaylara daha bütünsel bakan. Her şeyde bir hayır vardır mantalitesiyle hareket eden bir e, duygusal gündemi tetikler. Dolayısıyla tutulmanın enerjilerini biraz hafifletmek adına e, 27 Ekim günü perşembe gününden itibaren biraz daha rahatlayacağız derken 27 Ekim günü 14 16 sularında pardon, Merkür ve Plüto arasında bir kare görünüm var. E, Merkür 26 derece terazi burcunda, Plüto da 26 derece oğlak burcunda bulunuyor. Şimdi burada e, Merkür ve Plüto arasındaki gerilim aslında diyaloglarla ilgili, bilhassa ikili ilişkilerle ilgili, otorite konumundaki kişilerle ilgili, ailemizle, eşimizle, dostumuzla ilgili kuracağımız diyaloglarda manipülasyonların söz konusu olabileceğini, resleşmelerin söz konusu olabileceğini, çatışmaların olabileceğini, meydan okumaların olabileceğini, çok keskin kararlar alma eğiliminde olabileceğimizi gösteren bir tema. Ya bugünlerde bizimle sert bir şekilde diyalog kurmaya çalışanlar olabilir veya bu diyaloğu kurmaya çalışan kişi biz olabiliriz. Biraz daha yumuşak davranmak, astığım astık, kestiğim kestik tutumdan uzaklaşmak yine önemli olacaktır esasında bakıldığı zaman. iletişim konularında özellikle. Çok net ve keskin olmak zorunda değilsiniz. Biraz daha yumuşak hatlarla süreci yönetebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet 29 Ekim tarihine artık hafta sonuna doğru geldiğimizde ay oğlak burcuna geçiyor satürn gününde ay oğlak burcuna geçiyor burada özellikle biraz daha hafta sonu ciddi meseleler üzerine düşünebiliriz yani kariyerimiz geleceğimiz hayat gidişatımız ne yönde gidiyorum ben bu işin sonu nereye gidiyor böyle nereye kadar gider gibi bir sorgulama sürecine girebilir Hatta biraz e, duygusal anlamda kentimizi kapatabilir, biraz daha ciddi meseleler üzerine odaklanabiliriz gibi gözüküyor. Hafta sonu böyle bir sorgulama süreci bizleri bekliyor. Keza yine 29 Ekim tarihinde Merkür'ün Akrep Burcu geçişi etkin olacak. E, Merkür Akrep Burcu'nda transite başlayacak önümüzdeki günlerde. Bu da aslında... Hem tutulma sürecinin hem Merkür'ün, Güneş'in, Venüs'ün akrep burcu Burcu alanına geçmesiyle beraber hem haritamızda akrep burcu temasını hareketlendiriyor. Hem de daha derin düşünmek, olayları derinlemesine çözümlemeye çalışmak, bir konunun tam içine girmek, tam derinle girmek, keşfetmek, araştırmak, takip etmek. Bunlarla alakalı daha çok çalışacak bazen takıntı, bazen zihinde oluşan saplantıları da tetikleyebilen. Bir etkileşimdir merkür akrep etkileşimi ve haftanın son gününde pazar gününde en önemli gündemlerden bir diğeri ise Mars retrosu başlıyor arkadaşlar. Mars retrosuna dair ayrıca bir video çekmem gerekiyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz 20 Ağustos'ta başlayan Mars ikizler burcu transiti oldukça uzun bir transit demiştik. Gerçekten haritamızdaki o alanın sürekli bir müdahale söz konusu, sürekli bir gerilim söz konusu o alanda. Şimdi retro hareketiyle beraber Mars'ın bir içe dönüş, bir içe çekiliş hali yaşayacağız. Yani o konuşma isteği, o hareket isteği, o aksiyon, o öfke, o kızgınlık, o eylem, o cesaret neyse. Yani dur bakalım ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor şeklinde bir sorgulama sürecine doğru yönelecek. Retro videomda zaten detaylı bir şekilde aktarırım ama Marsian konularda yani özellikle işte aksiyon almak, spora başlamak, öfkeni belli etmek, hakkını aramak, kavga etmek, tartışmak gibi alanlarda çok da verimli bir süreç olmayacaktır Mars Retro süreçleri. O yüzden önümüzdeki süreçte biraz daha içimize kapanacağız. Zaten 12 Ocak'a kadar da devam edecek. Yani yılı biz Mars retrosuyla kapatacağız arkadaşlar. Bu süreçte artık bir enerjiyi iç, içe doğru yönlendirme gibi çalışacak Mars'ımız var. Evet haftanın gündemi bu şekilde gördüğünüz gibi haftanın gündemi hayli yoğun. Yani onunla mı ilgilensek, onunla mı ilgilensek, hangisine odaklansak gibi bir durum var. Tabii ki derece bazında genelde aktardığım için her birimizin bu haftanın hangi görünümünden daha çok etki alacağımızda kişiseldir arkadaşlar. Her ne kadar bizler burada genel yorumlar yapıyor. Olursak da tabii ki derece derece bütün dereceleri yorumlayabilmemiz mümkün değil. E haftanın genel gündemi bu şekildeyken bakalım yükselen burçları neler bekliyor. E buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen Koç burcuyla devam ediyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız bu tutulma sizin sekizinci evinizde meydana geliyor büyük bir dönüşüm büyük bir kriz Büyük bir yeniden doğuş hikayesine şahitlik edeceğiz. Zaten geçtiğimiz bir yıldır bu alanda başkalarının dertleri, başkalarının sorunları, karmalar, belki sağlık sorunları, psikolojik rahatsızlıklar bunlarla mücadele ediyordunuz. Özellikle kendinize yeni destekler bulabilirsiniz. Bu süreçte işte kadersel destekler ve ortaklar karşınıza çıkacaktır. E, hayatı belki de tek başınıza üstlenmenizin çok da önemli olmadığını fark edebilirsiniz. E, zaten tutulma videomda detaylı bir şekilde aktardım. O videoyu da dinlerseniz çok daha verimli bir e, yorum olur diye düşünüyorum bu haftayı etkileyen. Jüpiter burcunuzdan çıkıp balık burcuna geçecek bu hafta. E, burada özellikle Mayıs aylarında yaşamış olduğunuz o içsel farkındalığa dair artık önümüzdeki aylarda önemli gündemler sizi bekliyor olacak. Merkür ve Mars arasındaki üçgene gelecek olursak özellikle ikili ilişkiler adına yeni teklifler, yeni maceralar, yeni ortaklıklar, hızlı başlayan bağlantılar adına şanslı bir haftada olacaksınız. Ancak hafta sonuna doğru merkür Plüto karesi bizleri biraz zorlayacaktır. Burada da özellikle evli olan koç burçları ilişkilerinde geleceğe dair çok manipülatif cümleler sarf etmesin. Partnerden bu tarz... Ee, Sert müdahaleler olursa şayet bunlarla ilgili de biraz göğsünde topu yumuşatsın ve öyle karşı tarafa iletsin diyebiliriz. Özellikle eşiniz, eşinizin e, ailesi veya sizin aile büyüklerinizle ilgili problemler de olabilir. Yumuşak kalmakta fayda olacaktır. Hafta sonu Mars retrosu başlıyor. Zaten ona değineceğim. Ayrıca bir videoda ama sizin üçüncü evinizde özellikle trafikte dikkatli olun. Sözleriniz yanlış anlaşılabilir. Bu konularda önümüzdeki günlerde daha hassas olunması gereken bir süreç. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Akrep burcunda meydana gelen güneş tutulmasıyla haftaya başlıyoruz. İkili ilişkiler devrede, ortaklıklar, evlilikler, belki yeni bir ilişki, belki bir ilişkiyi bitirmek veya güncellemek, kadarsel ortaklar, kadersel temalar gündeminizde. Zaten geçtiğimiz bir yıl boyunca da bunlarla ilgilendiniz ve önümüzdeki süreçte de bunlarla ilgili artık sistemin net bir takım cevapları olacaktır. Sizin de hareket ve aksiyon almanız gerekecektir. İlişkiler eskisi gibi devam etmeyecek. Ya güncellenecek ya da bitecek gibi gözüküyor. 27 Ekim'de Jüpiter Balık burcuna geriliyor. Özellikle e, bahar aylarında hayallerini, hedeflerini, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla ilgili ne gibi fırsatları kaçırdınız? Önümüzdeki aylarla Aylarda bunlarla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor. Merkür Mars üçgenine bakacak olursak özellikle iş hayatınıza dair, mali durumunuza dair güzel gelişmeler olabilir bu hafta. Yeni bir işe girmek, zam almak, terfi ile alakalı gündemler, çalışma koşullarının iyileşmesi, hak ettiğiniz değerin size verilmeye başlanması, belki de bunu bir serzenişle yapacaksınız ama karşılığınızda olumlu olacak gibi gözüküyor hafta sonuna doğru Merkür Plüto karmımız var. İşte burada biraz sağlığa dikkat edilmesi gerekiyor. Yine eee Yaşam sisteminiz, inançlarınız ve hayat rutinleriniz arasındaki dengesizlik biraz seziyor olabilir. Yani ben buna inanıyorum ama böyle yaşıyorum. Ben bunu istiyorum ama bunu yapıyorum. Yani hani bilmek ve uygulamak arasındaki o gerilim vardır ya. İşte tam da bunu hissedebilirsiniz. Yani düşündüğüm gibi yaşamıyorum, inandığım gibi yaşamıyorum, biliyorum ama yapamıyorum gibi bir etki. Bu gerilim de aslında sizi harekete geçirecektir. Hafta sonu Mars Retrosu başlıyor. İkinci evinizde mali konularda Biraz oturup düşünme zamanı başlayacak sizin için önümüzdeki aylarda. Güzel bir hafta olsun sizler için. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Akrep Burcu'nda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak. Çok yoğun çalışıyorsunuz, çok yoğun gündemleriniz var. Gerçekten yoruldunuz, bittiniz, tükendiniz. Bu süreçte artık işler bu şekilde ilerlemeyecek. Artık hayatımı organize etmem gerekiyor. Yeni bir düzen inşa etmem gerekiyor. Sağlığımı ihmal etmemem gerekiyor. Hayatımda bana gerçekten yardımcı olacak insanların varlığı gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Belki birçoğunuz bu süreçte yeni yardımcılar alabilir kendisine. Evcil hayvanlar varsa onlarla ilgili önemli gündemler olabileceği gibi hayatında önemli kararlar alıp bu bağlamda ilerlemeye başlayacak gibi gözüküyor. Yine iş ortamında bazı dedikodular, bazı sırlar, belki e, iş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle başlayabilecek yeni ilişkiler ve mali imkanlar da gündemde olabilir. Zaten tutulma videomda detaylı aktarmıştım. Onu da dinlerseniz çok daha e, tatmin edecektir yorumlar sizleri. 27 Ekim'de Jüpiter Balık Burcu'na geriliyor. Burada özellikle bahar aylarını bir hatırlamakta fayda var. Buna dair de bir video paylaştım. Burada Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı birden fazla seçenek arasında kaldığınız o bahar aylarında hangi fırsat acaba görmezden geldiniz? Hangi şeyi acaba elinizin tersiyle ettiniz veya aşırı rahat davrandınız veya görmezden geldiniz? İşte bunlarla ilgili önümüzdeki aylarda ikinci bir şans yakalama imkanınız olacaktır. Merkür Mars üçgenine gelecek olursak artık Mars retroya başlamadan son hareketleriniz bunlar. Burada aşk hayatınıza dair çok güzel gelişmeler yaşanabilir sizin aksiyonunuzla, sizin hareketliliğiniz ve enerjinizle yeni aşklar, aşk teklifleri, aşk itirafları gündemde olabileceği gibi bu yeni bir proje, çocuklarla alakalı önemli bir gündemleri de, önemli bir gündemi de işaret edebilir. Hafta sonuna doğru Merkür Plüto karesi var. Burada özellikle işte bu aşk dedik ya, eğer bu konu aşksa, aşkta biraz manipülasyon olabilir, değer vermek Değer almak, alma verme dengesiyle alakalı tartışmalar yaşanabilir. Mali konularla ilgili gündemimiz varsa işte hesabımızı, kitabımızı doğru yapmamız gerekiyor. Kazancımız, harcamamız, üstleneceğimiz sorumluluk dengesini doğru bir şekilde sağlarsak daha verimli olacaktır. Hafta sonu Mars Retrosu başlıyor burcunuzda. İşte bu tam bir içe dönme zamanı olacak sizler için. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim zaten. Mutlu haftalarınız olsun. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle burada aşk hayatınızla alakalı çok kadersel bir sürece giriyorsunuz gibi gözüküyor. Çok kadersel aşklar özellikle geçmişten gelen veya geçmiş bağlantısı olduğunu hissettiğiniz derin bir çekim duyduğunuz yeni ilişkiler kadersel başlangıçlar söz konusu gibi. Ama burada ilişkilere dair eski inançlarınızı eski yargılarınızı bırakmanız gerekiyor. Zaten tutulma videomda çok detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Oradan daha tatmin edici bir yoruma ulaşabilirsiniz. 27 Ekim'de Jüpiter Balık burcuna geriliyor. Jüpiter'in Balık burcu gerilemesiyle beraber özellikle bahar aylarında e, uzak hayalleriniz, yaşam felsefeniz, e, inançlarınızla alakalı hangi fırsatları kaçırdınız, hangi yollara gidemediniz, hangi konuların peşine düşemediniz bunlarla ilgili bazı fırsatlar önümüzdeki aylarda karşınıza çıkacak. Merkür Mars üçgenine gelirsek özellikle Ailevi konularda halledilmesi gereken, çözülmesi gereken saklanan sırlar veya gizlenen konular varsa bunları çözmek adına fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda kendi iç dünyanızda kendinizden bile sakladığınız, sizi rahatsız eden konuları çözmek adına da Güzel yollar bulabilirsiniz. Belki bu konuda aile bireyleri de destek olabilir. Merkür Plüto arasında gelecek olursak hafta sonuna doğru özellikle evli olan yengeç burçları evliliklerinde biraz tartışmaları açık olabilirler. Bazı manipülasyonlar zaten plütoz uzun zamandır tam karşınızda 7. evinizde. Yani partnerin müdahaleci tavrı baskıcı tavrı sizi fazlasıyla yoruyor veya ilişkinin üzerinizdeki sorumluluk hissiyatı. Burada özellikle alttan alması gereken kişi siz olabilirsiniz gibi gözüküyor. 30 Ekim'de Mars Retrosu başlıyor. 12. evimizde işte bu tam bir travma temizliği süreci olacak. Sevgili yengeçler bu konuya dair ayrıca bir video çekeceğim. Mutlu haftalarınız olsun. Kanala abone olmayı yorum bırakmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın merhaba sevgili aslan burçları akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın dördüncü evinde etkili Ailevi konularda çok kadersel bir sürece giriyorsunuz burada özellikle bir çoğunuz için bir evlilik bir boşanma bir taşınma yer değişimi gündemleri söz konusu çok kadarsal bir süreç geçmişten gelen karmalarla yüzleşebilirsiniz. Aileniz, atalarınızla alakalı fark etmeniz gereken detaylar olabilir gibi gözüküyor. Zaten tutulma videomda detaylı bir şekilde aktarmıştım. Oradan daha kapsamlı yoruma da ulaşabilirsiniz. 27 Ekim tarihinde Jüpiter'in balık burcu gerilemesiyle beraber şöyle bir bahar aylarına geri dönüş yapıyoruz. Burada özellikle... Derin paylaşımla alakalı veya başkalarından beklediğiniz desteklerle alakalı, başkalarının sizin üzerinizdeki yükleriyle alakalı belki de. Bunlarla ilgili hangi fırsatları kaçırdınız, neleri görmezden geldiniz tekrar bir geri dönüş olacak. Jüpiter'in bu geçişe dair de bir video paylaştım. Dileyenler onu da izleyebilirler. Merkür-Mars üçgenine geldiğimiz zaman ise özellikle geleceğinize dair Atacağınız adımlarda güzel şanslar elde edebileceğinizi görüyoruz. Yeni teklifler olabilir, yeni iş birliktelikler olabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz ama hızlı davranmanız gerekiyor. Artık hayallerinizin peşinden koşmanız gerekiyor. Hafta sonunda ise Merkür-Pürito karesi bizleri biraz zorlayacak. Özellikle sağlık alanında dikkatli Olmanız gerekecek sevgili aslan burçları. Çok fazla düşünmek, çok fazla tartışmak, çok fazla zihinsel ağırlık sizi yorabilir gibi gözüküyor. Bununla beraber iş ortamında bazı, bazı sorunlar da yaşanabilir gibi. 30 Ekim'de Mars Retrosu başlayacak. E, İkizler Burcu'nda 11. evinizde. Sosyal çevrenizi gözden geçireceksiniz. Hayallerinizi ve umutlarınızı gözden geçireceksiniz. Zaten bu konuya dair ayrıca bir video paylaşacağım. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçlarım. Akrep Burcu'nda meydana gelen güneş tutulması haritanızın üçüncü evinde etkili olacak. Burada özellikle çok sürpriz haberler, kararlar, anlaşmalar, görüşmeler, teklifler, yeni tanışmalar, yeni fikirler ve yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu süreçte yanınızda olan insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok kadarsel manalar gelebilir bu insanlarla ilgili bakıldığı zaman. Zaten tutulma videomda kapsamlı bir şekilde bahsetmiştim. Oradan da daha detaylı yorumlara ulaşabilirsiniz. 27 Ekim'de Jüpiter Balık Burcu'na giriliyor. Burada işte Mayıs aylarında özellikle... İkili ilişkiler alanında partnerinizle alakalı fark etmeniz gereken, ilişkinizle alakalı fark etmeniz gereken şans, fırsat, kaçırılan durum, gözden kaçan şey her neyse bunları keşfetmek için önümüzde bir süreç olacak gibi gözüküyor. Zaten bu konuya dair de ayrıca bir video paylaştım. Merkür-Mars üçgenine gelecek olursak bu noktada özellikle mali konularda ve kariyerinizle alakalı... Artık hızlı hareket etmeniz, artık atak olmanız, cesur olmanız gereken bir sürecin içerisinde olacaksınız. Zaten yeni gündemlerde olacak ve daha çok kazanmak için, kendinizi daha iyi hissetmek için artık cesaretinizi toplayacaksınız. 27 Ekim'de Merkür çok Okaresi var. Burada tabi özellikle parasal konularla ilgili olarak biraz zorluklar söz konusu olabilir. Çok fazla lüks harcama çok fazla yüksekten uçma bunlarla alakalı zorluklar olabilir. Daha temkinli ilerlemekte fayda olacaktır. 30 Ekim tarihine geldiğimizde ise Mars Retrosu başlıyor. Sizin onun evinizde işte kariyerinizle alakalı Neyi yapamadınız, neyi yaptınız, neyi nasıl yapsanız daha iyi olurduyu düşünebileceğiniz bir süreç başlayacak önümüzdeki aylarda sevgili başaklar. Güzel ve mutlu mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları. Akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada özellikle mali konular. Öz değeriniz, sahip olduklarınızla alakalı çok kadar bir süreçten geçiyorsunuz. Sahip olduklarınızı keşfedebilirsiniz. Mali anlamda sizi yükseltecek yeni iş teklifleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Artık kendi değerinizi fark etmeniz gerektiğinin farkına varıyorsunuz gibi bir süreç var açıkçası. Zaten tutulma videosunda çok daha kapsamlı bir şekilde yorumlarımı paylaşmıştım. Dileyenler onu da dinleyebilirler. 27 Ekim'de Jüpiter balık burcuna geriliyor. Jüpiter'in balık burcu gerilemesiyle beraber özellikle iş hayatınız, sağlığınız, hayat rutinlerinizle alakalı bahar aylarında kaçırdığınız fırsat neydi? Bunlarla ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız önümüzdeki aylarda. Merkür Mars üçgenine gelecek olursak özellikle burada iletişim yeteneğinizin kendinizi ifade etme becerinizin işe yarayacağı bir süreçten geçeceksiniz. Özellikle yeni yollar, yeni fikirler, yeni keşifler, belki seyahatler veya eğitimler öğrenimle alakalı konular bu alanda hızlı hareket edilmesi gereken bir süreç olabilir. Birçok terazi burcu güzel seyahatlere de çıkabilir gibi gözüküyor. 27 Ekim'de Merkür Plüto karesi var. Bu kare görünüm özellikle aile içerisinde biraz sıkıntıları ve manipülasyonları tetikleyebilir. Bilhassa aile büyükleriyle alakalı biraz daha dikkatli olun. Onların manipülasyonuna çok fazla gelmeyin. Ailedeki sorumluluklar da üzerinize çok fazla gelmesin. 30 Ekim tarihine geldiğimizde Mars retro hareketine başlıyor. İkizler burcunda 9. evimizde. İşte bugüne kadar öğrendiklerinizi artık gözden geçirme zamanı. Ne öğrendim? Ne kadarı bana hizmet ediyor? Bunları artık bir filtreden geçirmeliyim. E, durumu hasıl olmaya başlayacak. Zaten e, önümüzdeki birkaç ay boyunca da bunlarla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor. E, bu konuya dair da ayrıca bir video paylaşacağım inşallah. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Burcunuzda bir güneş tutulması meydana geliyor bu hafta. Gerçekten çok kadersel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Artık birçok şeyi hayatınızda görmeye başlayacaksınız. Kendinizi keşfedeceksiniz. Kendi değerinizin farkına varacaksınız. Karmalarınızla yüzleşeceksiniz. Bugüne kadar ki siz... Ve şu anki siz arasındaki farkı çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebileceğiniz bir süreç var. E, tutulma videomda çok daha kapsamlı yorumları paylaşmıştım dileyenler. Onu da dinleyebilirler. 27 Ekim'de Jüpiter balık burcuna geriliyor. Bu Jüpiter'in balık burcu gerilemesi e, özellikle bahar aylarında yaşadığımız gündemleri hatırlatıyor bize. Nedir? Aşk hayatınızla alakalı, belki, çocuklarınızla alakalı veya risk almanız gereken ama alamadığınız, şansınızı zorlamanız gereken alanlarda neleri kaçırdınız? Bunlarla ilgili önümüzdeki birkaç ay boyunca fırsatlar da sizinle beraber olacaktır. Bu konuya dair de zaten bir video paylaştım. Merkür-Mars üçgenine gelecek olursak özellikle bu etkileşim biraz daha ruhsal dünyanızda yaşanacak gibi ama geçmişteki kayıplarınızı telafi etmek adına mali fırsatlar yakalayabileceğiniz gibi Hayatınızdaki insanların size ne kadar destek olduğunu fark edip bununla ilgili şükredebilirsiniz. Aslında o kadar da zayıf ve çaresiz olmadığınızın farkına varabilirsiniz. Bu da size yeni kararlar aldıracak gibi gözüküyor açıkçası. 27 Ekim'de aynı zamanda Merkür Pürütokare'miz var. Merkür Pürütokare'si biraz kendi iç dünyanız, yargılarınız, yakın çarınızın manipülasyonlarıyla, söylemleriyle e, moralinizi düşürebilecek bir etkileşim yaratabilir ama bunlara çok fazla gelmemekte fayda var. Kendi kendinizi bloke etmeyin. 30 Ekim tarihinde yönetici gezegeniniz Mars Retro harekete başlıyor. İkizler Burcu'nda 8. evinizde. İşte krizler, yaşanan durumlar bunları gözden geçirme zamanı. Bu krizi neden yaşadım? Kendimden sakladığım gerçekler nelerdir? Kim bana destek, ben kime ne kadar desteğim? Bu gerçekliklerle yüzleşmeye başlayacaksınız. Zaten bu konuya dair ayrıca bir video çekeceğim. Mutlu haftalarınız olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması 12. evinizde etkili olacak. Korkularınız, kaygılarınız, tabularınız, kendi gerçekliğinizle yüzleşeceksiniz. Özellikle gizli ilişki potansiyeli yüksek e, sizlerde sevgili yay burçları. O yüzden temkinli olunması gereken bir süreç. Kendi karanlık ve gölge yönünüze de aslında bu süreçte yüzleşebilirsiniz. Tutulmaya dair e, detaylı yorumları zaten tutulma videomda aktardım. Edilerseniz onu da dinleyebilirsiniz. 27 Ekim'de Jüpiter Balık Burcu'na doğru giriliyor ve 4. evinize özellikle bahar aylarında hangi alanlarda şanslar yakaladınız? Ev almak olabilir, aile kurmak olabilir, ebeveynlerle alakalı gündemler olabilir. İşte onları tekrar değerlendirebilmek için birkaç aylık süreç olacak önünüzde. Merkür Mars üçgenine baktığımız zaman ikili ilişkilerden yana bir hareketlilik durumu söz konusu olabilir. Burada özellikle... Ortaklaşa girişimler, sosyal çevreden başlayabilecek ilişkiler, ortaklı projeler noktasında harekete geçmeniz ve aksiyon almanız gereken bir süreç aktif olacaktır. Merkür-Pürüt'e karesine baktığımız zaman aslında bu alanda bir zorluk da var. Nedir? Yeterince kendinize güvenemeyebilirsiniz. Mali durumunuzla alakalı sıkıntı olabilir. Kaynaklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Evet, bir hayalin peşinden koşuyorsanız da biraz... Size uygun olup olmadığını da değerlendirmeniz gerekecek. 30 Ekim tarihine geldiğimizde Mars retrosu başlıyor. 25 derece İkizler burcunda 7. evinizde. Zaten geçtiğimiz süreçte ikili ilişkiler alanında oldukça anksiyonlu bir süreç yaşadınız. Şimdi ise bu dönemi yeniden gözden geçirme süreci ilişkilerinizi mercek altına almaya başlayacaksınız. Bu konuya dair ayrıca bir video çekeceğim zaten. Güzel haftalar olsun hepinize. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta akrep burcundaki güneş tutulmasıyla başlıyoruz e, haftaya. Ve bu tutulma sizin 11. elinizde etkili. Hayaller, kariyer gelirleri, arkadaş ilişkileri, sosyal çevreler ve kalabalıklar. Burada özellikle e, tutkuyla istediğiniz hayaller veya etrafınızdaki kadın arkadaşlar... Veya arkadaş çevresinden başlayabilecek ilişkiler, kariyer gelirleriyle alakalı hırslarınız, hedefleriniz, motivasyonlarınızla ilgili gündemler söz konusu olacak. Zaten tutulma videosunda kapsamlı bir şekilde anlatmıştım detaylarını. 27 Ekim tarihinde Jüpiter balık burcuna giriliyor. Bu da aslında Mayıs ayına vurgu yapıyor biraz. Bakıldığı zaman 2022 Mayıs ayına. Burada bilhassa... Yakın çevrenizle alakalı hangi fırsatlar söz konusuydu, bazı iş tekliflere gelmiş olabilir, bazı haberler veya yer değiştirme fikirleri karşınıza gelmiş olabilir, bu kararı alsam mı, almasam mı gibi tereddütte kaldığınız konular olmuş olabilir. Bunları yeniden değerlendirmek adına bir fırsat yakalayacaksınız. Merkür-Mars üçgenine baktığımız zaman kariyerinizle alakalı aksiyon almanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyoruz sevgili oğlaklar. Belki o iş pozisyonu açıldı ve sizin hemen başvuru yapmanız gerekiyor. Belki iş yerindeki konumunuz değişecek. Kariyerinizle alakalı birileriyle görüşmeniz gerekecek. Bu konuda hızlı davranırsanız ve cesur olursanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür Plüto karesi de aynı zamanda aslında evet kariyerle alakalı güzel gelişmeler ve fırsatlar var ama burada sizin daha iyisine layık olduğunuz, daha güçlü olmak istediğiniz gibi temalardan kaynaklı sorunlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Olayları çok fazla zorlamamaya gayret göstermelisiniz. 30 Ekim tarihinde Mars Retrosu başlıyor. İkizler Burcu'nda başlayacak bu retro ve sizin altıncı elinizde özellikle iş hayatınız, sorumluluklarınız, gündelik rutinleriniz, sağlığınızla alakalı alanda bir içe dönüş süreci aktif olacaktır. Sevgili oğlaklar zaten bu konuya dair ayrıca videolar paylaşacağım. Mutlu haftalar olsun sizlere kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen hoşçakalın merhaba sevgili kova burçları haftaya akrep tutulmasıyla başlıyoruz sizin 10. evinizde meydana gelecek bu tutulma ve artık geleceğinizle alakalı çok radikal ve kadersel süreçlerden geçiyorsunuz evliliğiniz, kariyeriniz, geleceğinizle alakalı bu yeni başlangıçlar özellikle bugüne kadar ihtirasla istediğiniz kendinizi alıkoyamadığınız alanlara yönelim şeklinde kendisini gösterebilir Tabi tutulmaya dair kapsamlı bir video paylaştım. Dileyenler o videoyu da dinlesinler. Orada daha detaylarıyla aktardım bu konuları. 27 Ekim tarihinde Jüpiter Burcuna giriliyor. Burada özellikle baktığımız zaman geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarına bir vurgu var. Bahar aylarına bir vurgu var. Parasal konularda gelen paralar, giden paralar, harcamalar, bütçe dengesi ile ilgili olarak ne gibi fırsatlar karşınıza çıktı, siz neleri görmezden geldiniz ve neleri kaçırdınız gibi temalarla ilgili gündemler tekrar karşınıza çıkıyor ve önümüzdeki birkaç ay boyunca da bunları iyileştirebilecek fırsatlar yakalayacaksınız. Merkür Mars üçgeni etkisine baktığımız zaman özellikle aşk hayatınızla alakalı bir hareketlilik durumu söz konusu olabilir. belki. Seyahate çıkmak, uzaklardan birisiyle tanışmak, sosyal medya vasıtasıyla yapılan görüşmeler, projeler, tanışmalar ve ilişkiler aktif olabilir gibi gözüküyor. Ancak Merkür Plüto Kalesi de bu hafta etkin. Burada da özellikle sizin kendi bilinçaltı korkularınız, kaygılarınız, geçmiş travmalarınızın o sizi heyecanlandıran gelişmeden veya yeni ruhsal arayıştan uzak tutmamasına gayret göstermeniz gerekiyor. Yani... Aslında temel motto kendi korkularınız olabilir gibi gözüküyor. 30 Ekim'e geldiğimizde Mars retrosu başlıyor. 25 derece İkizler burcunda başlayacak bu retro. Sizin 5. elinizde zaten risk alma eğiliminiz, cesaretiniz, aşk hayatınız son aylarda çok hareketlenmişti. Şimdi ise yani ben ne yaşadım bu geçtiğimiz aylarda diye. Böyle elinizi başınıza koyup şapkanızı Önünüze alıp bir değerlendirme yapacaksınız. Zaten bu konuya dair bir video paylaşacağım. Güzel haftalar olsun sizlere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Haftaya akrep tutulması ile başlıyoruz. Akrep burcunda meydana gelen tutulma sizin 9. evinizde etkili olacak. Burada özellikle yeni bir yol, yeni bir arayış, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir eğitim veya eğilim noktasında gündemleriniz var. Hatta bazılarınızın yargısal gündemleri de olabilir. Veya e, sosyal medya ile alakalı, e, uzaklarda kalan insanlarla alakalı çok katarsal döngülerde yaşayabilirsiniz ve hatta yeni insanlarla da tanışabilirsiniz bu süreçte. 27 Ekim tarihinde Jüpiter Balık burcuna geriliyor. E, buradaki gerileme e, özellikle Nisan ve Mayıs aylarına vurgu yapıyor. E, Nisan ve Mayıs aylarında kendinizle alakalı keşfetmeniz gereken Şanslı olduğunuz veya yetenekli olduğunuz alanlarla ilgili neleri kaçırdınız, neleri es geçtiniz, o hengame içerisinde neleri görmezden geldiniz. İşte bunlarla ilgili birkaç aylık bir süreç olacak. Telafi etme imkanı yakalayacağız. Zaten bu konuyu da aktarmıştım diğer videolardan. Jüpiter koç transitinden önce bu etkiyi çalıştıracaksınız. Merkür Mars üçgenine geldiğimiz zaman özellikle taşınma, yer değiştirme, aileyle alakalı bir meseleyi çözme, belki şehir değiştirme, belki ülke değiştirme, veya e, aile ile alakalı temalarda fikirsel e, diyalogları yeniden oturtabilme adına imkan ve fırsatlar yakalayacaksınız. Aynı zamanda Merkür'ün Plüto ile da bir kare görünümü olacak. Yani sanki bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz ama hani bunu ödeyebilir miyim, bunun altından kalkabilir miyim veya ailemden destek alabilir miyim gibi bir durum da olabilir. E, bu konuda özellikle kariyer gelirlerinizin ölçüsünde bir yatırım yapmanız gerektiği noktasında uyarılıyorsunuz. 30 Ekim tarihine geldiğimizde Mars retrosu başlıyor. 25 derece ikizler burcuna ve 4. evinizde İşte artık önümüzdeki aylarda aile, yuva, ebeveynler, konfor alanı, içsel dünyanız, herkesten sakladıklarınız, köklerinizle alakalı bir sorgulama sürecine gireceksiniz sevgili balık burçları. Bu konuya dair zaten kapsamlı bir video paylaşacağım. Mutlu haftalarınız olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haftanın gündemi oldukça yoğun tutulmayla başlıyoruz. Jüpiter'in balık burcuna gerilemesi, Merkür'ün akrep burcuna geçmesi, Mars retrosunun başlaması oldukça enerjilerin değişkenleşeceği bir hafta ve zaten bizi yavaş yavaş 8 Kasım tutulmasına doğrudan hazırlıyor gibi gözüküyor açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoları beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara dönmeye çalışıyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Mutlu haftalar, hoşçakalın.